Herkese merhaba, yeni bir çekim yasası videosuna hoş geldiniz. Eğer siz de artık çekim yasasını hayatınıza gerçekten sokabilmek, bunu başarmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü bu videoda çekim enerjisine önce nasıl gireceğiz, o enerjiye nasıl gireceğiz, kendimizi bunu başarabilmek için nasıl hazırlayacağız, bunları konuşuyor olacağız. O yüzden bir çay ya da kahveyi kapıp devam edelim. Aslında onca çekim yasası videomun yanında bu videoyu yapmamın amacı gerçekten çekim yasasını önce yapabilmek için anlamak gerektiğine inanıyor olmam. Ee, anladıktan sonra her şeyin daha kolay gerçekleşiyor olduğunu da bilmem oldu. Ee, yani hayatınıza daha fazla güç, daha fazla para, daha fazla mutluluk getirebilmek için aslında sizin önce beyninizin bilinç dışı Anına. E, hükmediyor olmanız lazım ve bunu öğreniyor olmanız lazım. Ve aslında bu güç kendinize ekstradan katmanız gereken bir güç de değil. Bu aslında sizde olan bir güç. Öncelikle beynimizin bilincinin dışında gelişen ve bilinciyle gelişen e, farkları görmek için şöyle bir benzetme yapalım. Beyninizi bir bahçe gibi düşünün ve siz de onun bahçıvanısınız. Aslında sürekli ektiğiniz bir tohumlar var. Yani düşünceler her gün, gün boyu. Ve aslında bahçe kendi ekmiyor bunu. Bahçıvan gelip ekiyor. Ama ekilen tohumlar aynı zamanda bütün bahçenin görüntüsünü, hissini, rengini, enerjisini değiştiriyor. Yani bunu biraz daha detaylı anlayacağım ki tam bir anlayalım. Beyninizin iki kısmı var. Biri bilinç, bilinçli kısmı. Ve bir de bilinçaltı dediğimiz, bilincinizin dışında gelişen. Bilincimizi bir geminin kaptanı gibi düşünebiliriz. Yani aslında gerçekten gemiye gemiyi kontrol eden, ona yön veren ne yapmasını gerektiğini söyleyen bilincimiz. Ama bu kaptanı dinleyen bilinçaltımız, o ne derse uymak için orada. Yani o ne emir verirse onu yapmak üzere orada. Yani aslında bilinçaltımız... O gelen emirlere hiç sorgu sualsiz uymak üzerine tasarlanmış. Şimdi artık daha gerçekçi, gerçek dünyadan örneklere gidelim. Mesela şey düşünün. Sürekli siz böyle bir şey görüyorsunuz, almak istediğiniz ve diyorsunuz ki ben bunu alamam, ben bunu ödeyemem, bunu karşılayamam. Hemen bilinçaltınız bunu emir olarak algılıyor. Diyor ki, tamam tamam. Bu, bunu ödeyememek istiyor. Ya da bu, bunu karşılayamamak istiyor. Yani öyle bir emir geldi bize diyor. O zaman hemen hayata da onu ödeyemeyeceğin hayatın enerjisini salgılamaya başlıyor aslında. Yani bunu şey gibi de düşünebilirsiniz. Mesela of, o tatile çıkamayacağım, çıkamam, ödeyemem o tatili. Hemen bilinçaltımız onu emir olarak uyguluyor. Tamam o tatile çıkmak istemiyor. E peki bunun önüne nasıl geçeceğim diyorsanız bugünden itibaren en güzel yapacağınız şey hiçbir negatif başladığınız cümleyi bitirmemek. Yani bundan sonra bu, bunu öğrendiğinize göre çok güzel engel olabilirsiniz buna. Kendinizi ne zaman bu negatif işte alamayacağım ay bunu ödeyemem ay bu tatile çıkamam vesaire bu şekilde negatif cümleleri kuruyorken yakalarsanız hemen ortasında cümleyi değiştirin. Mesela şöyle değiştirebilirsiniz. Almak istediğim çanta aslında benim mental olarak ben o çantayı çoktan aldım ve kabul ediyorum. Hatta indirime girdi. Ben indirimden o kadar rahat aldım ki o çantayı. Şu an yarattım tamamen. Aslında ben o negatifi pozitife çevirdiğim sürece beynime de bu sefer o istediğim şeyi nasıl başaracağımın mesajını vermiş oluyorum. Başka bir örnekten gidelim. Mesela bir insan... Ben mantar sevmem diyor. Ben mantar sevmem. Ben mantar sevmem. Ve bu insanın önüne mantar soslu bir et geliyor. Ve bunu bu kişi yediği an midesi rahatsız olmaya başlıyor. Çünkü beynine mantar sevmediğinin emrini verdi ve e, artık beyin o geldiği zaman ay biz mantar sevmiyoruz şu an hemen tepki vermemiz lazım diye düşünüyor. Ya da bambaşka bir örnek. İşte mesela şey vardır ya böyle hepimizde. İşte ben şu an işte aa gece 11'de kahve içersem uyuyamam. Şimdi beyin diyor ki tamam bu kahve içince uyanmak istiyor. Uyuyamamak istiyor. Siz artık o kahve size etki etmiyor bile olsa. Çünkü artık o emri verdiğiniz için gece kesin olarak beyin sizi uyandıracak. Bilinçaltınız gerçekten duran bir şey değil. 7-24 çalışan bir şey. O yüzden bunu kontrol etmek aslında sizin elinizde. Çok sevdiğim bir kitaptan böyle gerçek hayattan bir örnek vermek istiyorum. Kitabın adı da Bilinçaltının Gücü. Power of Subconscious Mind. Eğer ilgilenen varsa bence mutlaka almalı. Türkçesi de İngilizcesi de mevcut. Bu kitapta da, doktorun danışanlarından biri 75 yaşında, dul ve yapayalnız yaşayan yaşlı bir kadın. Kadın bu kitabı okuduktan sonra her gün şunları söylemeye başlıyor. Ben istenilen biriyim, sevilen biriyim. Çok mutlu bir evliliğim var. Yalnız değilim. Bir kocam var. Beni çok seviyor. Çok güzel arkadaşlık ediyoruz vesaire vesaire. Bazen günde birkaç kez bile tekrarlıyor bunu. Gerçekten 2-3 hafta boyunca böyle her gününü bunları söyleyerek geçiriyor. Ve 3 hafta sonunda her gün geçtiği sokaktan bir eczaneye uğradığında bir komşusu onu bir beyefendiyle tanıştırıyor. Yine kendi yaşlarında yaşlı. Ve bu ikisi e, birbize aşık oluyorlar. Evleniyorlar ve kadın 75 yaşında mutluluğa kavuşuyor. Ve hani kitabının yazarına da yazıp bu hikayeyi anlatıyor. O da diğer kitabında yer vermiş aslında buna. Yani bu, bunun çok güzel bir örneği. Çünkü düşünseniz 75 yaşında yapayalnız bir kadın bile bilinçaltını kullanarak bunu kendine çekebiliyor. Daha bence hani Sihirli bir şey. Buradan çıkaracağımız ders nedir? Yani aslında bu hazine sizin içinizde. Soruların cevabı sizin içerisinizde, kontrol sizin içinizde. Aslında bugüne kadar istediği hayata kavuşan herkesin bu hayata kavuşabilmesinin sebebi bilinç gücünü öğrenmiş olmak. Çünkü bilinç aldığınız her şeyin cevabını bar barındırır. Eğer siz onu 6'da kalkacağınıza ikna ederseniz o hiçbir alarma gerek duymadan 6'da kalkar. Mesela bu bana şeyde çok oluyor. Diyelim işte önemli bir toplantım var. İşte bir geziye gideceğim 7'de kalkmam lazım. Mutlaka ben 5'te uyanmaya başlıyorum. Çünkü aslında bilinçaltıma 7'de uyanmam lazım, erken uyanmam lazım ki geç kalmayayım. zaten emri veriyor. Yani dediğim gibi siz aslında bu geminin kaptanısınız ama bu gemiye doğru emirler verip vermeyeceğiniz tamamen size bağlı. Buradan çıkaracağınız en güzel derslerden biri bugünden itibaren hiç zaman yapamam, ödeyemem, karşılayamam gibi cümleleri kurmamak olmalı. Çünkü ne öğrendik? Bilinçaltı. Bunları söylediğimiz sürece bunlara uyum sağlamak için elinden geleni yapın. Bunun yerine kendinize yani bilinçaltınıza her şeyi başarabileceğinizi, istediğiniz her şeye sahip olabileceğinizi hatırlatın. Aslında bunun temelinde yatan en önemli şey inanç ve her şeyi yapabileceğinize inanmak. Ve gerçekten bu negatif inançları, negatif insanları, negatif düşünceleri hayatınızdan çıkardığınız zaman çekim yasasının gücünü daha da anlamaya başlayacaksınız. Yani kısacası aslında düşüncelerinizi değiştirerek kaderinizi de değiştirebilirsiniz. Umarım bu videodan birazcık da olsa bir şey alıp çıkarsınız. Kanalda çok fazla çekim yasası videosu var ve bu konuda çok fazla video sık sık geliyor. O yüzden bu konu ilginizi çekiyorsa lütfen kanala abone olmayı unutmayın. E, bu videoda böyle kısaca çekim yasasını anlayabilmek ve en basit haliyle hayatınıza sokabilmek için e, yardım etmek isteyerek hazırlandı. E, daha böyle fazla detaylı şeyleri diğer videolardan buralardan zaten. Bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Daha fazla Amerika'da yaşam ve İngilizce öğrenmek çekim yasası için bu kanala abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Her hafta yeni video yıklıyorum. Bay bay.